Diyor ki liderlerden birisi. Artık herkes konuşsun ülke yangın yerine döndü diyor. Doğru söylüyor. Biz onun için geldik. Yani nedir olay? Problem ne? Mesela vatandaşın sorunu ne? Vatandaşın sorunu ne? Vatandaşın sorunu şu alışveriş yapmamakta. Patates olmuş 7 lira, 8 lira. Domates olmuş 5 lira. Patlıcan olmuş 10 lira. İnsanlar akşamları şurada pazar yerinde yerde sebze çürük sebze meyve topluyor. Yani bugün askerlere çalışan zaten. Geliyor müşteri, şuradan dört tanemiz çeker misin diyor. Dört tane tane. Üç çocuğu var, karı koca. Beş kişiler üç tane tanemiz çekiyor. İnsanlar şu an yani gerçekten çok ve çok planında. Valla abi yanlış anlamayın şu an yüklere doğru iniyoruz. Öyle Önümüzde mi? Olan her şeyi yemeye başladık. Konumuz çok kötü. Neden? Yani. Neden kötü hocam? Ülke arasında olan şeylerden, baş, baştakilerden artık bilemiyorum. Aralarında olan şeylerde. Bana hayvancılık yapıyordum abi. Bir çuval yiyen 200 milyon olmuş abi. Evet. Soyunu satmaya götürüyoruz pazara. Adama binlere dedim adam ne yapıyorsun diyor. E bunun yemeğini, samanı hiç düşünmüyorlar abi. Hayvancılık da bitti. Her şey bitti yani abi. Hmm. Zor durumumuz, kötü. Millet esnaf çok perişan, halk perişan. Zor durumdayız millet olarak. Şu anda ha, gidişatını soruyorsan kötü. Kötü. kötü. Mazot 12,5 lira olmuş. Abi ülke çok güzel. Ülke, ülkenin ekonomisi de çok güzel. Abi vatandaş şu an sefalet yaşıyor. Mazot 11,5 olmuş. Benim burada da haley lira. 3 lira. Haley 3 lira. Vatandaş alamıyor müştüryan. Alamıyor abi, ben alamıyor. Sorgusuz sualsiz gelip 3 kilo alan şu an 1 kilo alıyor. Şartımız çok güzel abi. Çok Yarın güzel. temizle alın gideceğiz abi. Çok güzel. Ee, <gülüyor> Mezere gidecek gibi duruyoruz açıklıyız. Bildiğin yer tekstil varsa oraya gideceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> bu işi bırak diyorum acilen. Aldığımız malı sattığımız paradan geri, geri koyamıyoruz yerine. Valla bence ben tarafsızıyım ama şu milletin bakın şimdi. Evet. Kim ne alabiliyor evine? Herkes herkes dolaşıyor. Kırıkları. Bir koliyi murta kırık lira. <gülüyor> ne alsın bu bile?